Özür dilerim. Konuşma, koş! Her şey yalan olsun. Sen gerçek ol Mira. Konuşma! Mira, çok pişmanım. İyi. Mira, senden gelecek her şeye razıyım. Yeter ki affet beni. Mira! Mira! Mira! Ne olur? Mira!